Senur Aşe, 1962 yılında İstanbul'da kuruldu. Türkiye'de ilk defa üretimi gerçekleştiren pek çok ürünü tasarlamış ve geliştirmiş olan Senur, 2001 yılında üretim ve tasarım alanındaki engin tecrübe ve bilgisini tüketiciye daha iyi ulaştırmak adına kendi markası olan Arnikayı hayata geçirdi. Yarım ısırlık üretici bir güç olan Senur, hem Arnica markasıyla hem de üretim yaptığı dünya devleri aracılığıyla dünyanın birçok noktasında milyonlarca insana ulaştı. İhtiyaçların artması, tasarımların hızlı ve sorunsuz şekilde yapılması gerekliliği yönetim kadrosunu tasarım programları arayışına itmişti. Bu arayış bizi dönemin en üst düzey tasarım programı olan eski ismiyle Pro Engineer yani yeni adıyla Creo ile buluşturdu. Bahsettiğimiz dönemde tasarım programlarını incelemenin yanı sıra program hakkında sorduğumuz sorulara doğru, anlaşılır, destekleyici cevaplar veren, pazarlamasını yaptığı programı tanıyan ve öğretmeye hazır bir kadro ile karşılaşmamız hem kreoyu hem de informatiyi tercih etmemizi sağladı. Çoğunlukla iki boyutta düşünmeye alışkın tasarım anlayışımızı üç boyutlu düşünmeye alıştırmak kolay olmadı elbette. Ancak alıştıkça hızımız ve yeteneğimiz arttı. Artık tüm tasarımlarımız CREO ile yapılıyor. Farklı bir tasarım şekli düşünemez olduk. Elbette ki tecrübe arttıkça beklenti de arttı. Bununla beraber programda müşteri beklentileri doğrultusunda kendisini geliştirdi. Bize yetiyor mu? Evet, kesinlikle. Program beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı diyebiliriz. Firmamızın öncelikli hedefi küçük ev aletleri kategorisinde hem üretim hem de marka olarak dünyaca bilinen bir firma olmak. Bunu sağlamanın birinci koşulu da ...tasarım olarak eşsiz olmak. Creo'nun parametrik programının tasarım kabiliyetleri ve gelişmiş montaj özellikleri... ...gerek yeni projelerimizde, gerek arge çalışmalarımızda süreçlerimizi oldukça kolaylaştırmaktadır. Creo'yu ürün tasarımının ilk aşamalarından üretimin son aşamalarına kadar sorunsuz bir şekilde kullanıyoruz. Konsept tasarımın oluşturulması, parametrik ve serbest yüzey tasarımları, 3 boyutlu parça çizimleri... Mekanik tasarımların oluşturulması, mekanizma çizimleri, iki boyutlu çizimlerin hazırlanması, kalıp tasarımları ve analizler için her aşamada Creo kullanıyoruz. Bir tasarımcı olarak çok sayıda tasarım fikrini yönetmek, çok sayıda dosya oluşturmayı gerektiriyor. Creo, yeni tasarım fikirlerini denemeye, mevcut tasarımlarda alternatifler yaratmaya ve karar noktalarını takip etmeye olanak tanıdığı için, ürün geliştirme süreci boyunca tasarımın bütünlüğünün korunmasında çok faydalı oluyor. Creo'da tasarım yaparken, hızlı ve serbest bir şekilde parametrik olarak yüksek kalite yüzeyler ve karmaşık eğriler yaratmak, bunu yaparken tüm tasarım verilerinin her zaman güncel olduğundan emin olmak, ekip halinde modelleme, teknik resim ve simülasyonu tek bir yerden uygulamak, bizler için Creo'yu ürün tasarımında vazgeçilmez hale getiriyor. Süreçlerimizin bu derece kolaylaşması hem Creo'nun yetenekleri sayesinde hem de informatik firmasının profesyonel ve tecrübeli ekibinin katkılarıyla olmuştur. Yıllarca desteğini eksik etmeyen informatik ekibine şirketimiz adına teşekkür ediyoruz.